Hanım, bu en sende send de bagaj da bu kullan ses baban sahilde Yokuru cebimizde ya elimizde bu şişe karşıdaki hatun taşmış yavaş yavaş anlaştım amacı paraymış anladım Laf değil tokat yumruk karışık Para para dediğime borcumla bir tanıştım Yeri geldi aç kaldım ya sanki paramparçacık Haydi haydi zıpla zıpla çatlatırız makmayı Kalabalık değiliz lan kişilik tayfayız Sarsım sarsım sarsıntıya